Ne geldi? Ay hepsi olmaz bir tane, bir tane. Ula, bir tane köpeği alalım köpeği. Bunu alalım. Bakayım kim <gülüyor> Bu Hiç güzel değil bu ne ya? Kere. Domuz. Ya, bu daha güzel. Hadi gel. Bak ama. yine şey hadi var. onu alalım. Ah. <gülüyor> Sallanıyor mu? Kamer şuradan kaçalım. O da priyim. Hadi ileride daha neler var bakalım. Fahre Anne Anne Anne Anne Anne Bak burada neler var Bak bak neler var. Daha yapalım. Aa 19 liraymış. Çamarcığım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Lanım> koymuşlar yoksa. Bayım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hadi gel devam edelim.